Yönetemiyorduk gerçekten, DİA'dan önce süreçlerimizi olması gereken gibi yönetemiyorduk. 15 yıldan beri yedekleme problemimiz, çöktü problemimiz, bilgi işlemci problemimiz, server upgrade etme problemimiz hiçbiri yok. Bulut sistem oluşu bizi açıkçası özgürleştiriyor. Açılabilir olması en önemlisi, istediğimiz her yerden anlık dakikalık ulaşabiliyoruz. İşimizde gerçekten yani yüzde 80 hızlılık ve verimlilik arttı. Uzaktan erişimle, sisteme girebiliyor olmak büyük bir özgürlük. DIA, fiyat performans olarak özellikle cloud yapısı üzerinde kullanabileceğiniz, çalışabileceğiniz en güvenli program olduğunu iddia ediyorum. 25 yıllık IT deneyimime dayanarak. İşine özgürlük kat, işine DIA kat.